Maması falan burada. Merhaba. Merhaba. Ne Hey baba. Hey Bobby. Sayırsa bak oğlum. Ne? Ne? Hey baba. Yes. Hey Bobby. Hey baba. Tamam. Tamam. O çok keyif. Tamam. It's okay. It's okay. Lan bir daha kine. Ve bir daha marar ya. Geçken. Geçken, geçken, geçken. Okay. buldum bir tane. Tamam, ah. abi. tamam babam benim. Ben de. Hadi. Ben abiyim. Çok tanı ya. Hadi benim. Nasıl olmam?